Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bu modeli hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelekler, şallar, hırkalar, bluzlar, süveterler örebilirsiniz. Biz önümüzdeki günlerde bu modelle bir elbise çalışması yapacağız. Öncesinde modelin yapımını ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 27 ilmek atarak başladım ve örgüm kıvrılmasın diye bir diş haroş olarak ördüm. Baştaki ve sondaki bir ilmeğin modelimizle ilgisi yok arkadaşlar. Biz aradaki 25 tane ilmek üzerine uygulayacağız modelimizi. Yine baştaki ve sondaki bir ilmeği de örgüm kıvrılmasın diye haroş olarak öreceğim. Modelimiz 16 sıradan oluşuyor. Birinci sıramızda örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu modelde kesim yönleriniz önemli arkadaşlar, o yüzden iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi model ilmeklerimin iki tanesini keseceğim. Eğer düz örgü örerken bu şekilde alttan dolayarak alıyorsanız ilmeklerinizi şimdi yapacağım işlemi yapmanıza gerek yok. Ama benim gibi yukarıdan dolayarak alıyorsanız ilmeklerinizi önce buranın yönlerini değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi iki tane ilmeği arka kanatlarından girip şişimden çıkarıyorum. Şimdi ön kanatlarından girip tekrar yerine koyuyorum bu iki ilmeğimi çapraz bir şekilde düz olarak kesiyorum 3 tane ilmeğimizi örüyorum 1 2 3 bir doluyorum tekrar 3 tane ilmeğimizi örüyorum 1 2 3 1 doluyorum 3 tane ilmeğimizi örüyorum 1 2 3. Şimdi buradaki üç tane ilmeği keseceğim. Üç ilmeğe girip birlikte de kesebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim gibi yaparsanız görüntü çok güzel olur. Şimdi yine iki tane ilmeğimi çıkarıyorum. Arka kanatlarından girerek ön kanatlarından alıp ilmeklerimi tekrar yerine koyuyorum. Yönlerini değiştirdiğim iki ilmeği bu şekilde şişimden çıkarıyorum. Dikkat ederseniz üçüncü ilmeğimin yönünü değiştirmedim. Değiştirmeyeceğiz yani. 3 ilmeğime girdim ve birlikte kesiyorum. Şimdi yine 3 tane düz örüyorum, bir doluyorum, 3 tane düz örüyorum, bir doluyorum. Son kez 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeğim kenar ilmeğim. Model ilmeklerimin 2 tanesine normal şekilde arkadaşlar ikisine girdim ve normal olarak kesiyorum. Genel ilmeğimi harş olarak örüyorum modelimizin birinci sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık arka sıramızı sadece burada göstereceğim arkadaşlar çünkü arka sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz şimdi ikinci sıramızda örgümüzün arka yüzündeyiz ve ilmeklerimizin tamamını buna dolama ilmeklerimiz dahil ters örgü olarak örüyoruz Dolama ilmeklerimizin açılmadığından emin olalım arkadaşlar. Eğer açılırsa modelimiz farklı bir şey olur. O yüzden dikkatli bir şekilde örelim. Her sırada 27 tane ilmeğimiz olacak. Sayarak ilerlersek hata da yapmamış oluruz. Modelimin ikinci sırasında. Örgümün arka yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin 3. sırasındayım. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Model ilmeklerimin ilk iki tanesini yine keseceğim. yönlerini değiştirdim. Dediğim gibi arkadaşlar alttan alarak örüyorsanız bu işlemi yapmanız gerekmiyor. Zaten otomatikman ilmekleriniz bu yönde oluyor. Şimdi iki ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Ve düz olarak çapraz bir kesim yaptım. İki tane ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Bir, iki. Bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Buradaki üç tane ilmeği keseceğim. İki tanesinin yönlerini değiştirdim. Bu şekilde şimdiden çıkarıp üçüncü ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum. Bir doluyorum, bir örüyorum, bir doluyorum. 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Şimdi yine üç tane ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Önce iki tanesinin yönlerini değiştiriyorum. Daha sonra üçüncü ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum, bir örüyorum, bir doluyorum. Üç tane ilmeğimi keseceğim. 2 tanesini şimdiden çıkardım. Yönlerini değiştiriyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüp kesiyorum. 1 doluyorum, 1 örüyorum, 1 doluyorum. 2 tane ilmeğimizi olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi de normal şekilde kesiyorum. Kenar ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Bu dilimin 3. sırasını Örgümün ön yüzünde tamamladım. Şimdi modelimin dördüncü sırasında, örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, lütfen dolama ilmeklerinizin şişinizde olduğundan emin olun. Bir tanesi kayarsa ya da çıkarsa model başka bir şey olur. Şimdi sıra sonuna kadar dördüncü sıramızı ters olarak tamamlayalım. Bu dilimin dördüncü sırasını örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi beşinci model sıramda örgümün ön yüzündeyim. Yine ilk kenar ilmeğimi alıyorum örmeden. Baştaki iki tane ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum ve çapraz alarak düz olarak kesiyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum, bir doluyorum ve yedi tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, iki. 3 4 5 6 ve 7. 1 doluyorum. 1 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimi keseceğim. Yine 2 tanesini yönlerini değiştiriyorum. Tekrar aşımı aldım. 3. ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum. Bakın arkadaşlar kesimlerimiz bu şekilde kestiğimiz için üçlü kesimleri muntazam oluyor. Şimdi yine bir tane ilmeğimizi olarak örüyorum. Bir doluyorum ve 7 ilmeğimizi olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimiziz olarak ördüm. Bir doluyorum. Bir tane ilmeğimiziz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi normal şekilde düz olarak kesiyorum. Kenar ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Modelimizin 5. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzünde 6. sıramızdayız. İlmeklerimizin tamamına ters örgü olarak örüyoruz. 6. model sıramızı ters olarak tamamlayalım arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde 7. model sıramızla devam edelim. Modelimin altıncı sırasını ters örgülerle tamamladım. Şimdi modelimi 7 sırasında örgümün ön yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Modelime ait iki tane ilmeği yine keseceğim. Yönlerini değiştirdim ve çapraz kesim yapıyorum. Bir doluyorum, bir örüyorum, bir doluyorum. Üç tane ilmeği birlikte alarak keseceğim. lerimizi aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane ilmeğimizin önce yönlerini değiştiriyoruz. Daha sonra şişimizi alıp 3. ilmeğimizle birlikte kesiyoruz. Üçlü kesmimi yaptım. Şimdi tekrar bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Yine 3 tane ilmeğimi keseceğim. 1 2 tanesinin yönlerini değiştiriyorum. 3. ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum tekrar 3 tane ilmeğimi keseceğim. iki tanesinin yönlerini değiştiriyorum. Ve 3. ilmeğimle birlikte kesiyorum. Tekrar bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 3 tane ilmeğimi keseceğim. Önce 2 tanesinin yönlerini değiştirdim. Daha sonra 3. ilmeğimle birlikte kesiyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum bir doluyorum. 3 tane ilmeğimi yine keseceğim. Son kez bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. 2 tane ilmeğimi normal bir şekilde düz olarak kesiyorum. Kenar ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Bu dilimin 7. sırasını örgümün ön yüzünde tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünde bu 8. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım ve model ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüyorum. 8. model sıramızı ters olarak sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bu dilimin 8. sırasını örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi modelimin 9. sırasında örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Modelime ait ilk iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm, bir doluyorum. Üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 üç. Şimdi yine arkadaşlar üçlü kesim yapacağım. 2 tane ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Üçüncü ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum. Üç tane ilmeğimizi olarak örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar üç tane ilmeğimizi olarak örüyorum. Bir doluyorum, üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 üç. Yine üçlü kesim yapacağım. 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. 3 üçüncü ilmeğimle birlikte kesiyorum. Üç tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 2 üç. Bir doluyorum ve sondaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim yine haroş olarak örüyorum. Modelimin dokuzuncu sırasını örgümün ön yüzünde tamamladım. Şimdi 10. model sıramda örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak öreceğim. 10. sıramızı arkadaşlar ters örgülerle tamamlayalım. 11. model sıramızda örgümüzün ön yüzünde birlikte devam edelim. 10. model sıramı örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi 11. model sıramda örgümün ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden şi alıyorum. Modelime ait 2 tane ilmeğimi yine keseceğim. Yönlerini değiştirdim. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Bir doluyorum, bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine üçlü kesim yapacağım arkadaşlar. iki tanesini yönlerini değiştirdim. Şişimi aldım. Yine bir önceki sıralarda yaptığımız üçlü kesimler gibi bir tane üçlü kesim yaptım. İki tane ilmeği olarak örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. İki tanesinin yönlerini değiştirdim. Üçüncü ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi kestim. Şimdi bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. iki tane düz olarak örüyorum. Yine üçlü kesim yapacağım. İlmeklerimin yönlerini değiştirdim. Üçüncü ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi kesiyorum. 2 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. Bir doluyorum. bir tane ilmeğimiz olarak örüyorum. Bir doluyorum ve modelime ait iki tane ilmeğimi birlikte alarak normal şekilde kesiyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 11. model sıramı örgümün ön yüzünde tamamladım. Şimdi 12. model sıramda yine örgümün arka yüzündeyim ve ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. 12. model sıramızı örgümüzün arka yüzünde ters örgülerle tamamlayalım arkadaşlar. 13. model sıramızla devam edelim. 12. sıramı örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi modelimin 13. sırasında örgümün ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeği örmeden alıyorum ve modelime ait 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir doluyorum. Bir tane ilmeğimizi olarak örüyorum şimdi yine 3 tane kesim yapacağım iki tanesinin yönlerini değiştiriyorum çapraz bir şekilde şimdiden çıkartıp 3 tane ilmeğimi birlikte olarak kesiyorum bir tane düz örüyorum bir doluyorum 7 tane ilmeğimizi olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir doluyorum bir tane ilmeğimizi olarak örüyorum şimdi yine 3 tane ilmeğimi keseceğim. Aynı yöntemle kesiyorum arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi kestim. bir tane örüyorum, bir tane doluyorum ve dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Kenar ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Bu modelimin 13. sırasını örgümün ön yüzünde tamamladım. Şimdi modelimin 14. sırasında örgümün arka yüzündeyim. Ilmeklerimin tamamına sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüyorum. 14. sıramızı örgümüzün arka yüzünde ters olarak tamamlayalım arkadaşlar. 15. model sıramızla örgümüzün ön yüzünde devam edelim. Modelimin 14. sırasını örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi 15. model sıramda örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelime ait ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum bir doluyorum 3 tane ilmeğimi keseceğim yine aynı yöntemle kesiyorum arkadaşlar baştan iki tanesini yönlerini değiştirdim çapraz bir şekilde şimdiden çıkarıyorum 3 ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum bir doluyorum bir düz örüyorum bir doluyorum tekrar 3 tane ilmeğimi birlikte olarak keseceğim iki tanesinin yönlerini değiştirdim şimdiden çıkarıyorum 3 ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum bir doladım bir düz ördüm bir doladım. Tekrar 3 tane ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. 3 tane ilmeğimi kesiyorum. 2 tanesinin yönlerini değiştirdim. 3. ilmeğimle birlikte kesiyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Son kez 3 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimin 15. sırasına örgümün ön yüzünde tamamladım. Şimdi modelimin 16. yani son sırasında örgümün arka yüzündeyim. Ilmeklerimin tamamına sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüyorum. 16 sıradan oluşan modelimizin tamamını kurmuş olduk arkadaşlar. Bir üst sırada yine bu 16 sırada ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayarak modellerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. 16. sırama sıra sonuna kadar ters örgülerle ördüm. Evet arkadaşlar, 16 sıradan oluşan iki model sıramızı birlikte yaptık. Artık dediğim gibi bu şekilde bu 16 sırada yaptığımız işlemleri tekrarlayarak üst sıralara da modelimizi uygulayacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.